Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz, ev yapımı nefis bir dondurma tarifi ile karşınızdayız, hazır sıcaklarda gelirken evinizde katkısız olarak yapabileceğiniz nefis bir dondurma hazırladık, o halde yapımına artık geçelim. Öncelikli olarak kullanacağımız 2 su bardağı şeker, 2 paket salep ve 2 litre sütümüz var. Dilerseniz siz paketli salep yerine doğrudan aktarlardan alacağınız salepleri de kullanabilirsiniz. Bugün yapacağımız ev yapımı dondurma hem çok lezzetli hem de evinizde kolayca yapabileceğiniz bir tarif olacak. Öncelikle olarak kısık ateşte 2 litre sütümüzü bir tencereye aktarıyoruz. 2 litre sütümüzün üzerine 2 su bardağı kadar toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı kadar olan salepimizi bu sütümüzü ve şekerimizin üzerine ilave ediyoruz ve sürekli olarak karıştırıyoruz. Bu şekilde sütümüzü yaklaşık olarak bir 10 dakika 15 dakika kadar kaynayana kadar sürekli olarak çırparak karıştıracağız. Bu aşamada karıştırmak çok önemli. Hem dibine tutmaması için hem de o yoğunluğun elde edilmesi için bu aşama en önemli aşamalardan bir tanesi. Sütümüz kaynadıktan sonra ocağın altını iyice kısıyoruz ve 10 dakika boyunca kaynar haldeyken çırpıyoruz. Artık kaynayan sütümüzün ilk sıcaklığı çıktı. Derince bir borcam içerisine sütümüzü aktarabiliriz. Sütümüz borcamımıza aktarıldıktan sonra yaklaşık olarak bir yarım saat kadar oda sıcaklığına gelmesi beklenecek. Ardından buzdolabına girecek. Bu şekilde buzdolabına sokmayalım. Öncelikli olarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim. Sütümüz ıldıktan sonra artık üzerini kapatıyoruz ve 2-3 saat kadar buzdolabının üst bölümünde kalacak şekilde buzluğa giriyor. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca buzlukta kalmış sütümüz bu şekilde gözüküyor. Yani üzerinde bir miktar kadar buz tabakası olmuş halde buzluktan çıkıyor. Burada püf noktalardan bir tanesi kuvvetli bir blender yardımıyla bütün buz tabakasının sütte karışmasını sağlamak. Çırpma işlemini bitirdikten sonra üzerini tekrardan kapatacağız ve buzdolabında 3 saat kadar tekrar derin dondurucuda bekleyecek. Dondurma işleminin ardından gördüğünüz gibi bu şekilde yalnızca altında bir miktar kadar süt olmuş halde dondurmamız ufak ufak hazırlanmaya başlıyor. Öncelikli olarak bu bütün tabakaların hepsini bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz ve ardından yine bir kuvvetli blender yardımıyla çırpıyoruz. Bütün buz tabakasının süte karışmasını sağlayacağız. Ardından buzdolabının derin dondurucu bölümünde tekrardan bir saat kadar dondurulmasını sağlayacağız ve ardından çıkaracağız. Artık buzdolabından çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi bu aşamada hiçbir şekilde süt kalmamış olması lazım. Tekrardan bir blenderdan geçirme işlemi yapacağız ve bütün karışımı tekrardan bir blender edeceğiz. Ve ardından buzdolabında 4 saat kadar beklemesini sağlayacağız. Onun ardından artık servis edilmeye hazır olacak. Burada da önemli aşamalardan bir tanesi bütün karışımın homojen bir şekilde karışmasını sağlamak. son haliyle dondurmamız artık servis edilmeye hazır gördüğünüz gibi bir kaşık yardımıyla çok rahat bir şekilde dondurma topları oluşturabiliyoruz tam olarak olması gereken kıvam dondurma kıvamında oluyor evinizde çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz ve katkısız olarak tüketebileceğiniz bir dondurma yaptık bugün sizlerle beraber Dilerseniz siz de benim gibi çikolatayla veya bir meyve tabağı oluşturarak dondurmalarınızı servis edebilirsiniz. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı da şahane, çok nefis bir ev yapımı dondurma. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.